kontaktan açtık. Şöyle bir kumandamız var. Kumandamızdan geri görüş kamerasını aktif ettik. Şuradan da şu anda HDMI'den yani HDMI'den telefonumuza takıyoruz. Bir tane yedek telefonumuz var araçta bulunduğumuz. Açtık şu anda. Şu anda ekranımız gördüğünüz gibi geldi. Navigasyonu açtığımızda ekran yansıtması olarak devam diyelim. Şu şekilde. Navigasyonumuz geldi. Teybimizi açıyoruz. Teybimizin AUX girişinden bir kablo yaptık. AUX girişinden de direkt teybimize girdik. Şu anda navigasyonumuz gördüğünüz gibi. Burada gözüküyor. Şu anda Televizyon seyretmek istiyorsak Gördüğünüz gibi Show TV ses koronlardan geliyor. Kanal değiştirdik. İster navigasyon, ister televizyon. İstersek de kumandadan Arka görüş kamerasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sistem çalışıyor. Triliyon kanallarımız Şuanda short giriş yapalım. Başlatalım. şu bak, beni selamlar. Gördüğünüz gibi. imparatorum. Yolculuk esnasında. vermesini bilmezler. Ya. Bu şekilde Öyle, kullanıyoruz. Bakalım. Arzu edersek de bu şekilde kamera araç içi kameramızdaki arkayı yolculuk esnasında kontrol edebiliyoruz. Kalkmadan, bakmadan, kafamızı çevirmeden. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sistem bu şekilde çalışıyor. Parçaları da size bu şekilde tanıtacağım. Dediğim gibi de kameramız bu. Herkese tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Bu sistemle de buradaki görüntüyü bir çoğaltıcı kabloyla arkadaki televizyona yansıtabileceğiz. Aynı zamanda burada film açıldığında ya da başka bir şey açtığımızda arkadan da seyretme imkanı olacak arkadaşların yolculuk esnasında Aynı şekilde görüntü paylaşım olacak, navigasyon, film, televizyon, arka görüş kamerası bu şekilde yapacağız.